Merhaba, Londra'da National Gallery'deyiz, ulusal galeri ve Caravaggio'nun en önemli eserlerinden birine bakıyoruz. Baktığımız resmin ismi Emma Usta Yemek. 1601 yılında yapılmış. Oldukça büyük bir çalışma. Yatay bir resim ve üzerindeki figürler gerçek hayatta neredeyse birebir aynı boyutta. Bu da resme gerçeklik duygusu katıyor. Masada adeta bizim için de yer var. Öykü şu şekilde. Hazreti İsa çarmıha gerilmiş. Havariler yolda yürürlerken bir adam onlara katılıyor. Ve sonra hep birlikte yemeğe oturuyorlar. Bu üçüncü adam ekmeği koparıyor. Ve o anda kendisinin dirilmiş olan Hazreti İsa olduğu anlaşılıyor. Burada diğer iki havarinin Hazreti İsa'yı tanıdıkları andaki tepkilerini izliyoruz. Tam o anı görüyoruz. Eski püskü yeşil giysiler içinde olan soldaki havari masanın üzerinden bütün dikkatiyle Hazreti İsa'ya bakıyor. Sol köşedeki bu havarinin hareketlerini çok ilgi çekici buldum. Çok etkilenmiş, biraz korkmuş, sandalyesini arkaya ittiriyor. Sanki aman Allah'ım neler oluyor diyor. Hem pür dikkat anlamaya çalışıyor, hem de korkmuş gibi. Hem geri çekilmeye çalışıyor, hem eğiliyor. İşin açığını isterseniz tüm resimde aynı etki var. Gözlerimiz Hazreti İsa'ya yönleniyor. Her iki yanda bulunan havariler, adeta ortadaki bu ana figürü çerçeve içine almışlar gibi. Bu resim, izleyicinin ilgisinin İsa'nın yüzüne yönlenmesini sağlayacak şekilde, üçgensel bir kompozisyonla kurgulanmış. Aynı zamanda hem sağdaki havarinin sol eli, hem de Hazreti İsa'nın sağ eli, resimden dışarıya, bize doğru uzanıyor ve adeta bizi de kucaklıyor, bizi de bu tabloya davet ediyor. Bu izlenimim sadece el hareketlerinden kaynaklanmıyor. Örneğin masanın bize yakın tarafına yerleştirilmiş olan meyve sepeti ve masadan taşmış meyveler. Sanatçı eserdeki olay şu an oluyormuş gibi hissetmemizi, gerçekçi bulmamızı, derinden etkilenmemizi istemiş. Ve bunu sağlamak için resmin etkisinin bizim şu an ayakta durduğumuz alana kadar genişlemesini sağlamaya çalışmış. Figürlerin yüz hareketlerinde, oldukça karmaşık ifadeler görüyoruz. Ancak naturmorto da çok özen gösterilmiş. Masadaki tabuğa bakın, lezzetli gözüküyor. Ekmek ve meyve da öyle. Özellikle meyve çok güzel gözüküyor. Caravaggio'dan beklediğimiz kadar başarılı. Örneğin masanın doğramasındaki işçiliğe bakın. Soldaki sandalye gayet teknik şekilde çizilmiş. Baktığımızda tüm hatlarını görüyoruz. Bu resimdeki her şey açıkça gözlerimizin önüne seriliyor. Her şeyi açıkça görüyoruz. Ancak resim ilgi odağımızı korumayı başarıyor. Nerede bulunuyoruz? Çok özellikle bir mekan değil. Oldukça karanlık sayılır. Sanatçı ilgi odağımıza çok önem vermiş. Gözlerimizin sadece kendisinin belirlediği yere yönlenmesini istemiş. Bunu sağlamak için de ışığı kullanmış. Hz. İsa'nın solundan gelen oldukça kuvvetli bir ışık var. Karavacono resimlerinde beni en çok etkileyen öğelerden biri de Figürlerin alışılagelmiş görüntülerde, günlük hayatın içinde olmaları. Sağ taraftaki havari grip sanırım, burnu biraz kızarmış zira. Soldaki havarinin giysesinde küçük bir yırtık var. Sanırım fakir olmalı. Havariler öyleydi, zorlu bir yaşam. Gördüğümüz sahnede, kilisede değiller. Bir handa canlandırılmışlar. Hancı da resimde gözüküyor. Oldukça sade eşya ve mobilyalar görüyoruz. Hz. İsa'nın kilisede debdebe içinde canlandırıldığı gösterişli sahneleri aklınıza getirin. Burada gördüğümüz ise ilahi olanın gerçek hayatın içine karışması. Barok sanatın bu özelliğinin burada başarıyla vurgulandığını görüyoruz. Mucizeler yaratan ruhani lider günlük hayatın içinde. Resmin etkisi adeta izleyicinin bulunduğu alanda da devam ediyor. Bu resmin yapıldığı zamandaki karşı reformun amacı da buydu. Hristiyanların inançlarının teyit edilmesi ve kuvvetlendirilmesi amaçlanıyordu.